Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz çizime ee, Bu arada ben şöyle küçücük bir dokunuş yaptım Belki kızmazsınız ama ben küçücük bir dokunuş yaptım şöyle Geçen videoda e, şuraları boyamamıştık şuraları Sarı'nın daha uzun kalemini buldum bu arada e, Şuraları boyamamıştık şurayı da boyamamıştık Sonra şu üstü de boyamamıştık Oraları boyadım Aslında bu biraz büyük bir dokunuş oldu ama yani yapmak zorundaydım. Çünkü resmi yapması bile çok uzun sürdü. Tek bir videoda. Bakın. Yani. 10 dakikalık iş. 10 dakikalık iş. Yarım saatte bitti. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Şuralar var arkadaşlar. Buraları da boyuyorum hemen. Şöyle. Görüyorsunuz. Evet şu anda bu arada e, o videoyu ben YouTube'a yüklüyorum. İzlemeyi unutmayın yükleniyor şu anda yüklemede daha. Bakın şu iki yeri boyadıktan sonra bakın. Şu iki yeri sarıya boyadıktan sonra tek şurası kalıyor. Burayı da siyah boyayacağız bu çemberi. Ben oradan resme bakarak atıyorum Çember siyah. E bu arada bundan daha farklı, daha değişik böyle logolar çizmemi istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, bunda pergele gerek yok zaten. Ben zorlarda pergey kullanırım. Evet, şu iki yer bitti görmüş olduğunuz gibi iki köşede bitti. Sırada tek burası kaldı. Altına da browse ters yazacağız şöyle. Ama yer yok ya kadar. Nasıl yazacağız? Tamam, devam edelim şöyle. Bakın. Ben nasıl tutacağım soracağım. Olmazsa kurşun değil normal silah, siyahla da boyarız arkadaşlar. Evet. Sonra şu beyazlıkları da boyayacağım arkadaşlar. Onlar da gelecek sıra. Şöyle oldu. Bakın. Elim uyuştu ya. Ama yine de yapıyorum. Zor zor zor zor zor. Very hard. Very hard. Çok zor. Evet ben e, resmi yaparken ben bir yere bitiş çizip öyle yapıyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum. Boyuyorum. Şuraya bir çizgi çiziyorum. Buraya kadar boyuyorum. Bırakıyorum. Yani bu şekilde yani. Benim çizim tarzım. Evet biraz garip gelebilir size. Ama ben böyleyim. Bazen taşırdığım taşırdığımda oluyor. Kusura bakmayın. Taşırdığımda oluyor. Aa, şu kadar kaldı. Şurayı da doldurayım. Başka bir şey istemiyorum yani. Daha değişik logolar da çizmemi istiyorsanız e, Aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar Bunu o Şu anda yüklenen videonun Zaten açıklama kısmına yazdım görebilirsiniz burada. Evet burası da bitti Şimdi şöyle şöyle şöyle şöyle buraya kadar gidelim artık. Hadi. Ooo sonunda. Evet bakın. Oldu. Yani elimde geldiği kadar çizdim bende. de. Altına Brawl Start yazalım mı yazmayalım mı? Şöyle yazalım yazalım. Bir şey olmaz. Yazarız. Ee, ya. brawl stars evet brawl stars bu yazı birazcık küçük oldu şu stars küçük oldu brawl büyük oldu ee, altına da şunun aynısından çok küçük bir şey çizeceğim Böyle, böyle, böyle, böyle ve böyle. Çok kötü oldu, çok kötü. Bakın. Bunu da ekledik. ve son ona da kanatlarını çiziyorum bu küçük logo küçük logonun kanatları büyük olmalı bakın küçük logoyu da yaptık bu küçük bu da büyük evet burada sonuna gelelim arkadaşlar videonun dediğim gibi bakın üçüncüye tekrar ediyorum ee, daha fazla bundan farklı mesela atıyorum 8 bitin kupa yolundaki logosunu vesaire e, yeni gelecek karakter yok sunun logosu zaten bu evet onu çizmeye gerek yok bu arada arkadaşlar o karakteri şimdiden bedavaya alacağız diye düşünüyorum çünkü 10.000 kupa ben e, 5, 6 kupa falanım öyle bir şey daha üstüyüm yani 14.000'lerdeyim inşallah alırız kupa sayısını falan yükseltmezler Emz'in logosunu falan çizmemi istiyorsanız ya da Jesse'nin logosunu 500 kupa yolundaki logoyu çizmemi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolama like atabilirsiniz ya da e, ben bu videoda yorumları açabilirsem açarım ya da kanalımdaki e, tartışma kısmına yazabilirsiniz. Bay bay.